Merhaba sevgili seyirciler ee, Bu hafta 22 Aralık günü Güneş Oğlak Burcu'na geçecek ve e, bir ay boyunca tüm oğlakların doğum günü başlamış olacak ve aynı zamanda da kış soğurtası denilen bir döneme başlamış oluyoruz yani kışı başlatan e, gün olarak bunu e, söyleyebiliriz Güneşin Oğlak Burcu'na geçişine evet aynı gün Akşam saatlerinde yengeç burcunun sıfır derecesinde ay ve güneşin karşı karşıya geleşiyle birlikte bir dolunay gerçekleşecek. Bu güneşin de oğlak burcuna geçtiği ilk güne denk gelen bu dolunay önemi tabii ki daha büyük çünkü öncü burçta sıfır derece öncü burçta ve yengeç burcunda olan bir dolunay bazı kavramları başlatma enerjisini taşıyor. Yeni bir e, sürece başlıyoruz. Zaten 2019 e, yılına yeniliklerle başlayacağız. Çünkü orada iki tane tutulmamız olacak. İlk birinci ayda daha bize hoş geldin diyecek. Evet. Şimdi bu dolunayın enerjisi aslında e, çok güçlü olduğu kadar önemli açılar da var. Mesela ay ve güneşin sıfır derece oğlak yengeç aksında oluşu güney ve kuzey düğümün yine dediğim gibi Olak ve yengeç burcunda oluşu aynı zamanda Jüpiter ve Merkür'ün yay burcunda e, anteras dediğimiz bir sabit yıldızla kavuşum halinde olması yine bu e, Dolunay'ı daha önemli hale getiren göstergelerden bir tanesi şimdi baktığımızda Dolunay haritasında Aslan burcu yükseliyor 5. Ee, evde bir Jüpiter-Merkür kavuşumumuz var. Dolunayımız 11. E, evde gerçekleşiyor. Haritanın 11. evinde. Evet şöyle açalım. Şimdi Yengeç Burcu e, aile aile kavramı e, vatanımız, toprağımız yaşadığımız yerler e, bu alanları temsil eder ve e, çok derin duygusal anlamlar ifade eder ee, iç güdeleri ola içgüdüsel olarak daha korunma ihtiyacında e, sığınma ihtiyacında oluruz işte ailemiz bizim için çok çok daha fazla önem taşır aile kavramı, e, Vatan millet kavramı daha bir öne çıkacaktır bu enerji ile birlikte tabi 11. ev yine sosyal bir alan olduğu için yine sosyal alanlarda işte gruplar olabilir arkadaş Çevrelerimiz olabilir Bu alanlarda yine bahsettiğimiz bu e, Aile kavramı e, Daha fazla Görünür hale Daha çok etrafımızı duyacağımız hale Gelecektir Şimdi yükselen aslan olduğuna göre Yine burada eğlence e, Ve yine 5. evde Merkür Jüpiter kavuşumu Çocuklarımız e, Yaratıcılığımız işte Gibi konular Bu e, konularda sürpriz güzel gelişmeler de ya da sorunları olan bu alanda sorunları olan kişiler için işte çözüme ulaşma çözümlendirme için güzel enerjiler verecek burada şimdi Merkür biliyorsunuz e, iletişim gezegeni e, Jüpiter'de şans gezegenimiz ve yay burcunda Jüpiter güçlü bir pozisyonda şimdi bu kavuşum çok önemli Yay burcu biliyorsunuz uzak hedefleri, yabancıları, uzun yolculukları, seyahatleri, ticareti, işte hukuk, din, dinlere bakışımızı, inançlarımızı temsil ediyor. Şimdi Merkür ile kavuştuğunda bu alanlarda demek ki birçok konu, birçok hadise gündeme gelecek ve bu duyulacak. İşte Merkür yine üçüncü ev olduğu için iletişim, yani haber haber alma, haberleşme, trafik, işte uzun seyahatler, trenler, uçaklar, işte karayolları gibi seyahatler, yazılı ve sözlü e, tüm e, yayınlar, işte görsel olarak işte radyo, televizyon, sosyal medya gibi alanlarda çok e, önemli. Belki bu alanlarda yasalar çıkabilir, bu konularla ilgili bazı yeni yaptırımlar gelebilir e, ve Bununla ilgili birçok konuya vakıf olabiliriz. İşte bu alanda bir meslek icra ediyorsak kendimizi daha iyi ifade edebilir. Daha çok büyük bir kesime ulaşabiliriz. İşte eğitim olarak yüksek eğitim ya da içsel olarak kendimizi daha geliştirecek yeni bazı bakış açıları kazandırabilir bize. Gerçekten önemli. Ve tam da haritamızın tepe noktasında bir Uranüs var. Bu da... Ee, yine sürprizlerin e, Beklenmeyen Ani yeni gelişmelerin Habercisi olacaktır e, Koç burcunda çünkü Uranüs'ümüz e, Yine bu e, Dolunaya önemli bir enerji katıyor Çünkü e, bu yaşayacağımız Saydığım tüm e, kavramlar Çok görünür halde Çok göz önünde Hatta tüm belki dünyada e, Görünür olacak e, Hepimizin ilgisini çekecek konulara işaret ediyor Olacaktır ve yine haritamıza baktığımızda, evet, Venüs ve Neptün'ün güzel bir etkileşimi var. Biliyorsunuz Venüs, güzellik, estetik, sanat, aşk, para gibi güzel kavramları temsil ediyor. Neptün de daha naif, daha yumuşak bir gezegen. İkisinin teması ilk önce aklımıza aşkı getiriyor tabii ki. Güzel duyguları, tefekkür etmeyi, sevmeyi, e, sevilmeyi, e, daha e, soft ilişkileri... Ama e, önemli açılar da başlatabilecek bir açı olarak görüyorum ben. E, i̇nşallah birçoğumuza iyi gelecektir. Özellikle oğlak ve yengeç burçlarının sıfır derecesinde gezegenleri olan öncü burçların sıfır derecelerinde ilk günlerinde doğan e, arkadaşlarımızı daha fazla etkileyebilir e, bu dolunay ve aynı zamanda yeni yıla e, ve önümüzdeki 3 aya Enerjisini yayacak bir donlayı olacak. Yani sadece kısa dönemli düşünmeyelim bu donlayı. Geniş e, bakarsak uzun vadede etkileri gerçekleşecek bir donlayı olacak. Evet sevgili seyirciler. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz, dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Burçlara göre de tek tek bir video hazırlıyorum şimdi. Hoşçakalın.